Evet, Filmoltan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cankan, ee, kaldığımız yerden devam edeceğiz karantina bölgesine. Evet, geçen bölüm biraz yorgundum, şimdi biraz daha iyiyim. Ee, başlayalım o zaman. <gülüyor> Oo, en son karantina bölgesinde kaldık burada. Kapıyı açtım her zamanki gibi. Gitelim şöyle. Kapı kolu kırıldı lan. Ay kilit, pardon. Ee, bir mermim kaldı at gitsin ya bir mermi için değmesin muhtaç açıyorum değil mi o mermiyi Of. Oh. evet ikinci mermi. bir fazla da mermiyi de atmayaydım iyiydi ee, koyalım multi tool açtım bakalım nasıl geçeceğiz yine multi şöyle bozsam geçeceğim çünkü yani hmm, başka tamam biz zaten buradan geldik Yok. Ha bu çok karanlık dediği yer miydi? Ee, abimizin değil. Ha artık flashlight'ım olduğu yere oraya gidebilirim. Tamam. Ee, aç bakalım geçelim. O açtım kapadım kalkanlar Combine'ların. Kalkanı. Biz de mi Combine'larla karşılaştız acaba? Ey, hey, let's Gidin. Ya bıktım arkadaşım. Kaç tane var sizden? O çok da geliyorlar ha. Üzüme atlamaz umarım şimdi gerçekten çirkin bir deneyimde hatırlarsınız. Hop kaçalım. Evet, oradasın. Oba. <gülüyor> İylen şeyler size. İlerleyelim. Bir yandan Flashlight'la da etrafa baka baka. Şuradan gelmişler bak Edgrapler. Tamam artık bu... Karanlık mekanına gidebiliriz. Bölümün adı da bu olsun, tamam, Karanlık Res. Mekan. Evet, Tekrar konuşmamız gerekecek. Um, Bakın önce. karanlıksız nasıl gözüküyor demiştiniz. Ah, güzel. Alex, bir klub sandviçliğe duymadın mı? Hayır, birkaç değil. Evet. To make a club sandwich you need to start with bread Not from a bread line, from a bakery across the street I That's the day, okay? You add tomatoes, lettuce, not vegetable paste, fresh Then you add bacon, that's from an animal we used to call the pig. You toast the bread and you put all that inside. You guys had all that? That's insane It is, and I'm not done Then you add a second sandwich on top of the first one ham and at also from obex and turkey from an animal meat called the 30 they're on new wow i know right that is wow thanks russ you're welcome Alec. Üf, Alex korkmasın diye abimiz boş yapıyor. He. Neyse bunu yerleştirmeyeydim. Canım fullmuş. Neyse madem bir, yine de kullanacağım. Tamam. Ya bu arada arkadaşlar, canım sıktılar. Şunu hadi yap atlayayım bakayım. Bum. 3 2 1 Bum. <gülüyor> Pistikler sizi. Bir birisi geçer falan yemesinler herkes öyle. İçine açamıyoruz bunlar herhalde. Şuradan atlayacağım ben. Hoppa. Ee, bir yere bu atlamaları koymuyorlar çünkü. o. Oh. Bunlar çok tehlikeli bu arada. Bunlar High Five de çok tehlikeliydiler. Bence en tehlikeli krep türü kendisi. Oh. İlerleyelim. Ah! O ne lan? Lama fırlatma. <gülüyor> öl, öl öl! Oh! uf. Ayağında varmış keşke mermi harcamayalım o kadar. Belki sende de vardır ayağında. Göremiyorum. Gerçi. Şunu patlayıcı mı o? Evet ama bir işe yaramadım maalesef. Heh. <gülüyor> <gülüyor> dayalım. Ee, şöyle şöyle bir, bir serdişteyim. Evet. Çok iğrenç öldürürseniz her Krab çıkıyor hala. Gear oyunlardaki mantık duruyor. Gelme. Ah. Kazmalığıma bak. <gülüyor> Aman çok hızlı gelmeye başladınız be. Of, oh. of oh, korkutucu bir yere sıkışmak bu arada. <gülüyor> sıkıştım biraz anladım. Evet mermin. ikisin birinde de birinizde demiyorsunuz mermin yok. Ee, ah. Ya zayıf noktana vuramıyorum. Ee, çok or gerildim şu an o yüzden hiç elim tamam, kafana sıksaydım daha bütün mermiyi daha iyi ya. Şu ama hepsini kaçırdık. Of, Arkadaşlar gerildim çok kötü oynadım Artık ben de böyle sevin ha <gülüyor> Gerçekten çok korkutucu şu bir alandayım Mağara gibi 3 mags left. <gülüyor> <max> left mi? <gülüyor> çok fazla mermi kullanmışım Eyvah İyi Alexi beni uyardı ha Silahı elinden bırakamam burada ha? Al şarjör Patlayıcıları kullanalım madem. Bu kadar. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Aman. Çok mermi alacağım yani deyip... Sayılmaz ama <gülüyor> Tamam. Şu elimde tutayım. şuna en iyisi ben. Bir, iki mermi var bunun içinde şu anda. Evet şu ceset... Aa cesetleri bayağıdır. Belki de o yüzden sıkıntıya girdim. Bu kadar. Heh. Oyun şarjörü verdi bana. Bulduk hemen. Ee, şu patlayıcı at şuraya. Tamam, bu sistem gidelim bence. Opa. Hıf, ben bu sistemle ilerleyeyim madem. Bu senin üstünde bir şey değil. Senin üstünde şarjör gördüm sanki ben ama. Evet, iyice mermisi bitmiş silahım. Hepsini taktım. Oppa. İlerleyelim. Ee, şunu çek kenara. Hoppa. Çek şu Kafam mı kafam mı takip etsin oyun acaba? Bu şekilde çıkar ve tahtayı kas kastın kaçırmışım ha kafamı döndürdüğümde gördüm. Şöyle bakalım bir daha flash light'ımızla. Tamam. Flash light kapanacak herhalde kendi kendine. Kapanmıyor. İnginç. Hop ayağım kapıyı açtım şöyle. Şöyle elim bir yer kabloma takılmadan. Evet bir şeyler var mı buralara bakalım şöyle yok Aha kombine Bir şey var mı içinde devirdim ama Burada da bir şey yok Şöyle yatağın altlarına kadar bakıyorum artık arkadaşlar şarjör çok Kafama dert oldu açıkçası ben hiç sevmem öyle şey Mermin bitsin Wait, is that a dead soldier o bir ölü kombayn askeri mi? Evet. guys were off stealing the I saw here, so this place again. Right. We'll keep an eye out. Something's definitely up. Ah, ya. Kombayn. Çıkarabiliyor mu maskini? Şey var mı? Yok. Cepinle çıkarabiliyor mu? Ay. Ya bir şey çekermiştim her şu şey plaka parçası bu sentri mi diye yok aydınlatma evet combine asker ölmüş burada bir tane asker öldüyse combine demektir ki burada sanırım bu bölüm kombinelerle karşılaşacağız ha şimdi gelsinler kafama elektrik derken iyiydi, değil mi bu ne robot parçası aha o ses Evet, sanırım combine. Evet. combine sesi bu, ediyorum bunu. Bu Tersizlerinin sesi. Dikkatli olalım. Ölmüşler. Alex, Aa! Oh! Kapat! Ananaaa! Alex dedi, Eğil dedi. Vuh! Piş şeyler, sizi hatırladım. İkide de beni çok nefret rahatsız etmiştiler. Mermi sayımıza bakalım. İlerleyelim. Okay, so right now, what it's like to live on Earth on a scale of one to ten? I to... Yep. Could always get worse. What would you rate it before the Combine showed up? Oh, that's a I don't know. ne yapıyor I'd say six. Yeah, strong six. Six? That's not great. Well, that's life, Alex. You know, it's not always great. Well, maybe we get the combine out we can shoot for like. Evet, after başlayaştıracak ya var. Önce şuradan başlayalım. Oh, nice. Yeah, that really evet. would be nice. Really nice. Şatkan. Mermileri, mermileri de aldım. Şöyle sırtta atalım. Bu garip bir combine askeri. Yalnız diğer oyunlarda görmemiştim. Şurayı yemotit valla açmak istiyorum mesela. O garip bir hack tarzı Buna bağla Bunu da Yok buna bağlatmadın Bunu da buna bağla Hayır Kırmızıyı buna bağla Tamam <gülüyor> Garip bi eğlenceli ama hack yapması arkadaşlar öyle Garip bir sistem yapmışlar ama Bunu da buna bağladık Bunu da buna bağladık Aç bakalım kapıyı. Uuuu uh, araştırılacak bir sürü şey. Mm -mm. mm -mm. Risin. Kaçırmam. Başka. Bakalım başka nelerimiz var. Hoppa. Şarjör. Hemen alalım. Peki başka neler? Çekmeceleri biraz araştırayım, şöyle eğildim odamda. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Lanet olsun deyip böyle kırıyoruz da Kıracağım her yeri. Hmm. Aslında bir cam barım yok. Full. İçine koyabilirim Çok uzunca envanter sınırının olması ya. Alamıyoruz daha fazla. Bunlar bir şey imalimi sandım konserve artık o kadar. aha kaçırır mıyım ben? Zımba değil. Bu ne ya? Hesap makinesiniz nasıl yapmışlar bakayım? Hmm. Çalışmıyor. Ay cüzreti duydum korktum. Kaç? 90 vermeye gene çıktı. Şunu ateş etsem ne olur acaba? Benim olmayacaksan kimsenin olma. can bir şey olmuyormuş. O baskı mı? Yapabiliyor mu? Şşş. Hadi. Elimle alayım ya. Alıştım onu. Night. Bam. <gülüyor> Yapamadım. O zaman. Bu tarafı araştırdık. Artık aşağı inebiliriz. Oh. Oh. Oh. Oh. Hey. Kombaynları yemişler. Dikkatli git. Hayır! Risini yeme! Risini yeme! Risini yeme! <gülüyor> Az kaldı yiyordu. Pislik. Kombayn? Demek bu bu sezonlardan geliyormuş. Yani kombaynerden geldi biliyor da bu abiden. Sıksam ne olur? Üf. Çekil. Çekil yolumdan. Şöyle ilerleyelim. Hareket edersen vururum. Sanmıyorum zaten böyle bir yerde canlıyı kalacaksın. Ah, kapana vurdum yanlış. Üf, uh, kendimiz şunlara yem olmadan. Bunları hiç kalamayacağım bir yer boyunca muhtemelen. İstemiyorum da tecrübe etmek için. Polkutucu geliyor kulaçak. Yakalan olacağını da sanmıyorum. Şimdi i̇nsanlar, sen kesin sana mı yakalanabilirim ya? Sen çok da katkanla vurdum bak sen hatta özel olarak. Kus bakalım. şöyle de yapabiliyormuşum. Onu denemek istemiştim bir yandan da Hemen burayı lutfetelim. Şeyler varsa. Birisi kötü bir pozisyon dönmüş. <gülüyor> o ne? Ya ben de bir şey, resim falan sandım. Artık <gülüyor> her şey sanıyorum. Op, elimde kırdım bu sefer de farklı olsun. Hmm. kaçırmayacağım ki bunların hiçbiri. <gülüyor> Gerçekten ihtiyacımız oldu çünkü. Hoppa. sigara. Bayağı bir kombine olmuş burada. İki, üç, dört. Bu da normal insan galiba. Sen nesin? Ee, zombi. Sen ben de gelsene ya. Hatta sen ne yap, biliyor musun? Öldür bunların hepsini Bir daha gelen olursa patlasın. Ee, boom. Oh. Uh oh. Aman Hoş değil. Evet. Oh, vurunca onların... Oh. Kötü. Kötü. Elimle vurmam onları... Evet, bir tane daha geliyor. Hop! o. Oh. Şey yapmıyor... Elimle vurmam onları etkilemiyor. Acaba elimi tutarsam ne olur? Hop, gaz maskesini de taktım. Atıksın ben. Bu ne ya? Şey olmuş ölmüş Şey ol... Sanırım... Combine Ölmüşlerken çürümüş <gülüyor> hep ölmüş İnanleyelim bakalım Bir şeyler var mı diye geldim bu arada buraya arkadaşlar evet Aradım da buldum çünkü buraya boşu boşuna yol yapmazlar O ses garip bir sesti Havai fişek gibi Göremiyorum bir şey havaya bakınca ama. Dışarıya çıktık neredeyse yerin altından ama Bayağı bir yerin altındayız karantina bölgesinde Ver onu Ay şu şey hiç eğilmiyorum ya Çok güzel arkadaşlar ya Evet Bir şey yok ilerleyelim Beş 5 beş altı mermi var ama içinde Bayağı bir kombinyoymuş Sen buna vurabiliyor muyum? O bayağı yapabiliyatmışlar ya,çok yani. güzel ya. Yani. Oyun. Voo! Voo! Ooo! Yeni Headcrap'de zombi şey. Kolundan vurun ki. Seni de bacağında versin. <gülüyor> Obaa! <gülüyor> Çık. O kağıt parçası ne kadar alabiliyorsun? Ne bu? Bayağı yemek şey... Mendiliymiş. Mendilmiş. Şey, yeni zombi nereye gitti? Öldürdüm. Ha, silindi galiba ha. Evet. Onu kaçırmam. Sanki şunun arkasında da bir şey var. Yok. İçinde hop. Evet, zaten bu eve yetişmiyor ya. 1.75'im ben arkadaşlar bu arada. Kısa geliyor olabilirim. Belki Half-Life zombileri benden büyükmüş. Ya yani benimle aynı boydalar bazıları da korkutucu. Açık alandayız. Bayağı bir sonrasında şöyle bir headset'imde düzelteyim. Hmm. Oh. Peki. Hemen size hediyem var bakın. Beğendiniz mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oh. Etrafı <gülüyor> araştıracağım şimdi. Set Sana çözüm biliyorum ben. Aman o oradan geçer ama. Keşke kan, kalbi daha gözükse öyle. Sen gelsene abi bana. Al bunu. Yaklaş şöyle. Yaklaş yaklaş yaklaş. Şöyle yani. İçeriye yuvarlayacağım onu. Şöyle bir daha. İçeriye yuvarla. Ne naber? Heh. Tutla. Bence etmiştir. Son mermiymiş bu arada ha. <gülüyor> Eyvah, bir çıksaymış içerden... ...sıkıntı yaşayacakmışım baya. Ver bakalım. Bunun içinde var mı bir şey? Yok. Hemen bir şarjör daha. Şarjör manyağı oldum be Evet bu arada şeyimiz de kapandı. Abinin dediği doğru. Fener. Otomatik kapanıyormuş ışık görünce sen... Bir şey yok. Tamam. Ay, ayy. İlerleyelim bakalım çok gerice. <gülüyor> Şuraya bakamadım değil mi ben? Unuttum. Kesin. Ben unutmamışım. Yani unutmuşum da bir şey yok. <gülüyor> Şöyle yürüyerek ilerliyorum. Şöyle açayım. Of. Şeyleri hızlı öldürmenin bir yolu var mı arkalarında falan? Şöyle acaba... Gözünden vursam ne olur? Ateş alıyorlar. Ve sanırım oyun diyor ki zaten bunları böyle vursun. Bir şey var mı? Bir şey var mı? Bir şey var mı? Yok. Bunun içinde bir şeyler var mı? Aman ne oldu? <gülüyor> Aa boru. Şu boruyla ee, belki oynayanlarınız olmalı. Vana, tam Vana bulacağız. Klasik Half Life bazlı. Vana bul. Ay Vana, play. Kötüydü. Bu, bu, boruyla vurabiliyor muyum? Yere şey Half Life'in kırılmadığı oyunu değilseniz, boruyla baya baya vurabiliyorduk. Sen şimdi vuramıyoruz henüz. Çek be. Vana e, görebiliyor muyuz acaba? Şunun içinde midir? Değilsin. Onun içinde değilsin. Hmm, maalesef ki Van'a görmüyorum ya. Eee biz niye buraya geldik ki o zaman? İçinde falan mı? Çok ilginç. Bir yerlerde Van'a kaçırma ihtimalim var mı? Mesela ceset üstüne düşmüştür falan. Hayır çünkü buradan bir şey bulmam gerekiyordu ve bulamadım. Garip bir şekilde. Buraya at... da bir uzaylı şeysi var. Şöyle. N -n -n. Abi. Körlüğe bak. Körlüğe bak. Körlüğe bak. bendeki. Evet onu nasıl çıkaracağız buradan? Ha şöyle. Çekilin. Çekil variller. <gülüyor> şöyle lan. İki elimle mi kaldırayım? Şöyle. Heh. Söktüm. Hoppa. Topa vururum, vururum yanından açarken <gülüyor> geldik. So, when we get the combine off Earth, what are you going to do? Change full production mode on the Russells, of course. Oh, of course. We'll be sitting on a landmine. Gold mine. Yep. So here's the plan. Conservative estimate, I think, a one year to get the world unconquered by the combine, get them off the planet. So that's year one. Then another year to mass produce the Russells. Yemek just quietly, we will need to rebuild society first, you know, to get some basic infrastructure, jobs, money, that sort of thing. Oh Otherwise, people won't be able to buy them, you know. So, uh, yeah, three-year plan. Let's slot the infrastructure thing in for year oh, <gülüyor> yeah, You're want to put that in year <gülüyor> Şimdi ne yapacağız dedi Alexi. Ee, o da Rastal'ın yanına, hatırlarsınız başta konuştuğumuz, Rastal'ın yanına gideceğiz dedi. Full korumalı. Evet. Üh! Az kalsın boğazıma dolanacak. Şurada yalnız patlayıcılar yapışmış e, bu iğrenç şeylere. Açıkçası korkutuyor. Evet bak gördüğünüz gibi. Çökemiyorum onları maalesef. Çok az mermim var da hemen reloadlarım bir şey olursa artık. Yere atmak mermiler lazım oluyor çok. Çıkalım şöyle. İğrenç bir mekan. Evet. Şunları Aman Tanrım. Yeniden karanlık oluyor dedi. Şöyle... Vurur, vurur muyum? Eğilip vuracağım. <gülüyor> ee, hop. Aman! Alex <gülüyor> bayağı geriye attı. Let's 2. Oh, yeah, definitely. You're want to put that in 2. Evet arkadaşlar tekrar aynı yerdeyiz. <gülüyor> Bu sefer dokunmadan geçmeye çalışıyorsun. Az önce bir tanesini patlattım. Gördüğünüz o arada. <gülüyor> Gördük sayfasam. <gülüyor> Şöyle dokunmamaya çalışarak. Yok abi ben ne olur ne olmaz. Şunları bir şarjörle atalım. Güvenemedim kendime şimdi bir şey olursak. Oha şarjör yedi bu arada İlginç. Bir patlarsa hepsi patlar bunların. O yüzden mümkün olduğunca ateş etmeyeceğiz. Az önceki deneme bizden sonra. Evet yine bana bul. Hey Allah'ım. Ay bir yanlış sıkarsam oraya var ya. İyi dinliş ana. Hıh. Oh, oh. oh. <gülüyor> dikkatli ol dikkatli ol dedi abi de. Nefes tuttum bu Call of Duty tarzında ne kadar dikkatli. Git. Onun hiçbirini patlatmamam lazım. Açalım ya. So, this 3 year Russell plan. I think, I uh, you think you have a job for me. Job, Alex. You invented the Alex. Of course you can have a job. We could be partners. Oh, well, uh, hmm. well, be stock options, Five to year ee... obviously yani evet, çok üzerile� alabil pięk değil Alex complexes bu tek şey anlamadım evet Ne, ne demek istiyorsun oyun? Temental, push and hold while moving. Anlamadım. <gülüyor> Kendine sağlık... Çok dikkatli ateş etmem lazım bir puan yanlış vursam. <Gülüyor> headcrab'in öldü değil mi? Lan headcrab'in nerede senin? Allah Allah. Korkutmayın beni valla. Evet. Yer yok dedim. Ya! Ver onu Canımı da tazeleyeyim böylece. Abi çok karanlık be. Arkadaşlar şöyle flashlightimi tutmaya çalışayım sizde görün diye. Ama cidden karanlık yani. Çok da patlayıcının içindeyiz. Açıkçası nasıl geçerim bilmiyorum ııı ıh git öldüre öldüre ha şöyle de öldür öldüre de geçebiliriz burası geldiğim yermiş ve bir şey gördüm orada hop ya ciddi misin nasıl sıkayım ona eh aslından geçtim oha o oh -oh. Öldü değil mi ama. Eyvah patlayacak o. Hiiii sakın. Yaa. ya, ya. Nasıl fark etmedim bunu. Evet. <gülüyor> evet arkadaşlar az önceki hatayı tekrarlamamak için. Bunu açalım yolumuzu kendimize. Evet, bu bilerek tasarlanmış. Önce şunu öldürelim ki o şeyi atmasın. Az önce ben bir şey yapmadım. En son fark ettim ancak öyle artık. Canlandım sanırım etkilepçiyim. Korkuttum beni. Yerleyelim. Başardık. Ver onu. Ya. Ver işte. Şöyle geçelim. Canım azalmadı. Can veriyorsun oyun bana ama gerçekten. iyi oynadığımdan mıdır? Nedir? Açalım. Canım çok azalmıyor. Azal Sanırım kombinelerde canım çok azalacak. Zombilerde değil de. O zaman gidelim şuradan da kurtulalım bataklık gibi iğrenç yerden. Şöyle takarız bence. Şöyle heh. heh. Döndür. Döndür. Evet bunlar bayağı Açtık Devam ediyoruz evet, sonunda çıkış <gülüyor> Çık dışarıya ve gündüz hemen silah sesleri Şöyle yapalım, evet setimizi düzelteceğim izin verirseniz, evet Bayağı Çıktığımız gibi dışarıda silah sesleriyle başladık hemen Onu So oh Unless you find one that's unbonded or you're open to some minor genetic modification. Olur. I'm, I'm good, Russ. I'm just gonna roll with these genes that I've got. Genetik kodla çalışıyormuş kombine silahları. Ee, dedi ki onlarda dedi tar taramalı var dedi hani onlarda. Sende dedi getir genetik kodsuz dedi bir tane bulursan sana da dedi verebiliriz dedi. O zaman genetik kotsuz tüfek arayalım. Kombinelerin üstünden tüfeklerini kullanamayacağız. Vov! Wow. Aklım gitti. <gülüyor> Devam et. Aslında onu vursam mı? Yok, vurmayacağım. Tehlikeli gözüküyor baya. Şöyle hızlı ilerleyeyim birazcık. İyi. kombinelerle kapışacağımız raddelere geldik. <gülüyor> Şöyle biraz odamda da rahat bir konuma geçeyim. Buralar boş. İzin verirseniz. Aşağıya doğru ilerleyelim. Döndürdüm kafamı. Oh. Evet, sonunda güncelleyeceğim silahımı. Oppa. Mermi de alalım. Başka bir şey yok fazladan Kaç resim oldu Hemen şuradan şunu ekleyeceğiz. Eğerse ne ekleyecek miyim ben bunu ya? Oof, uh, bu sefer sistem birazcık karışık ama. Şu, şöyle hepsine gider. Ya yani karışık ama çözüyorsun. <gülüyor> Al bakalım. 17. He, <gülüyor> yetmiyor bir şey. Şatkana verelim mi? onda kullanacağız gibi gözüküyor. acaba. Double shot diyor. Lazer görüşü şotkanda. Şotkanda hmm, bakayım nasıl görüyorum? Yok be. Saklayalım Reis'in çok bulunmuyor zaten. Bir de fu tabancayı fullleyelim bence. Tabanca önemli. Hoppa. Bu zaman. Başlayalım. Hop. Aman Allah'ım. Başardım öldürmeyi. Doğru geldi beyin. Baksana mermilerim. İyi ki kendime güzel bir cover aldım. Hoppa. <gülüyor> evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Eee bölümü burada bitireceğim. ilk Combine öldürüşümüzle. Bir dahaki bölüm bütün Combine'ların içinden geçmeye hazır olun. <gülüyor> Görüşürüz.